Terliyorsun, kirli bir kimyasal seriyorsun. bu duygular neden taşıyorsun? Onlar. Onlar. Yollar, içinde sen geliyor bu olaylar. Ben ben sahtesini, bu da benim insanlık affetmesini çizi Bak çocuk, bu gördüğün adam hele girdi daha bir çocuk kendini verdi Yaşım çıktı lakin her şeyden, haberi olanlar sesletmeden beni itinerdi Bir isim koydu kaderdendi, duruverdi Geçen yıl içinde yetmezmiş gibi, hem diyenle homo bölüverdi Yaldı çilge hepsi kaderdendi, bu sınavda şartlar adil değildi Her şeyi görüyorum uzaktan, biçerler oldu bu kuzaklar Gel bir de bana sor nasıl çıktım, diye attıklarca Yandan, her şeyi görüyorum uzaktan Geçenler oldu bu tuzaklar Gel bir de bana sorması çıktım diye attıklar gömdürlerden Demokratik bir ülkenin bizler ezilen mazlum zarif halkı Vatan uğruna can veren askerlerin hepsine bak fakir evdadı Birileri bulimana temin attı Birileri gemileri sıra saldı Hangi yürekli bekle bunu yazdı? Benim ülkemine param attı Param attı Yağmur başladı kış bastırıyor gire Çocukların gözüne gözüne Dışarıda fırtına kalbinde Ufan yırtık çorapların şerefindir Sen çocuk utanma utansır insan Burası devran Gördüğe konca güzel günler var Belki de bağırda açar bu güller Şimdi elbise temiz bir kirlen Ve işler şey bozuldu denge Zevk alamaz oldun hiçbir şeyden Her şey kızar bir sistem varken Nasıl olur ve beklersin Kalbi bırakma elden benden Susarsan ölürsün Haykır, susarsan ölürsün, susarsan ölürsün, susarsan ölürsün, haykır. Susarsan ölürsün. Susarsan ölürsün. Susarsan ölürsün. Her şeyi görüyorum uzaktan, biçimler oldu bu tuzaklar. Gel bir de bana sor çıktım diye attıklar kömürlerden. Her şeyi görüyorum uzaktan, biçimler oldu bu tuzaklar. Gel bir de bana sor çıktım diye attıklar kömürlerden. Her şeyi görüyorum uzaktan, biçimler oldu bu tuzaklar. Gelgi de bana sorması çıktım diye attım tulardan Gelgi de bana sorması çıktım diye yaptım tulardan Gelgi de bana sorması çıktım diye attm sar tuylardan.